30 Eylül 2020 Antalya Manavgat'tayız. Evet, yanımızda e, Tevfik Öz burada yonca tarlasında evet. e, rekor gelişim ürünümüzü, ürünümüzü artır rekor gübre yaprak gübremizi kullandılar bir yaşında bir yonca tarlası Nisan, ayı Nisan ayında ekibim. Evet. neler oldu abi yonca da burası sahil bölgesi yani evet, sahil o, Yoncası diyebiliriz buna aynen öyle deniz Manavgat'ta. 3 kilometre uzaklıkta bir tarla evet. burası ne oldu? Yonca ile ilgili gözlemleriniz nedir? Kardeşlenmesi, boylanması, bugüne kadar yaptığınız evet. biçimler, verim. Kısaca özetleyelim. Yonca'yı ilk ektiğimizde tabandan rekor gelişim tarla ürünümüzü evet, kullandık. Evet, taban için kullandık. Önüme bir, bir torba kullandık. Bir turba. Burası 11 dekar. 10 torba kullandık. Ee, sonra ilerleyen zamanlarda yapraktan rekor Hı -hı. gelişim sıvı. Rekor gübre. Kullandık. Rekor gübre, Rekar yaprak gübre. gübresi. Rekor gübreyi kullandığımız zaman çok hızlı bir e, boy o zamansı görünüyor. Gözle boy görülür şekilde. Görülüyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi uygulama yaptım benim. bu. Yani bu bir yaş yoncanın bu 5. biçimi olacak. Bu 5. olacak. 5. Evet. biçimi yapacağız. Şöyle çatallanması, yaprak genişliği. Evet. Boylanması şu an bir 70 cm civarında. 70 evet. 25 ee, gün önce biçim yapıldı. 25 gün 25 önce gün. biçildi. Şu anda yine biçim yapacağız. Verim anlamında nasıl bu sene 1. yaşa göre? 1. yaşa göre eee Dönümde 20 paketi yakalıyoruz. 20 Şöyle paketi ki, yakalıyoruz. 25 kilo ile 30 kilo arasında bir Büyük paketleme paket. yaptırıyoruz. Anladım. Yani şey olarak verim bence gayet güzel. Bir İlk yaş yıl için. Olmasına rağmen e, bence güzel bir rakam. Yani bir de e, buranın iklim şartları gerçekten zorlu. Yani Sıcak. yazın bütün yaz Sıcak. sıcaklık çok yüksek bir seviyede. Ee, tavsiye eder misiniz yonca üreticilerine? Siz hayvancılıkta da uğraşıyorsunuz aynen, kendiniz. Ufak biraz çapta yapıyoruz. Hayvanlarınız da var. Yonca kesinlikle etkisini gösteriyor. Ee, biçimden bir hafta sonra uygulamayı yapraktan yapıyoruz. Hı -hı. 10 gün içinde bir 15-20 santim hızlı bir şekilde boyut ilerlemesi net bu gözüküyor. Size, bu size burada şu anda belki de bir biçim fazla iyi yaptırdı. Ortalamada gösteriyor. Ee, zaten bir biçim fazla yaptığınızda normalde de veriminiz artık Sezon sonunda da bence bir biçim daha buraya ekleyeceksiniz üstüne. İnşallah. Ee, tavsiye eder misiniz üreticilerimize? Kesinlikle en azından bu sahil bölgesi için. Evet, yaprak. Yonca üreticilerini. Kesinlikle öneriyorum. Hı hı. Çünkü bir değil bence iki biçim bile artık atabildiğini artık düşünüyorum. Artık atar bu da çok Çünkü büyük bir. Çünkü on günlük bir erkencilik sağlıyor her biçimde. Sağlıyor. Bu çok güzel yani bu sahil bölgesinde yedi biçim falan alınabileceği görünüyor. Evet. Ee, biz teşekkür Onun ederiz. Onun tavsiye ediyorum yani. Ee, bahçenizi tarlanızı da gezdirdiniz. Buradan evet, Antalya bölgesi veya sahilde yonca üreten üreticilerimize Selamlar. selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.